C kısmı, r, yani buradaki bölge, y eşittir 1 yatay doğrusu etrafında döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi için bir integral ifadesi bulunuz. Bu integralin değerini bulmayınız. Pekala, ifadeyi bulalım, değerini bulmayalım. y eşittir 1 burada. Bunu şöyle düşüneceğiz. Alttaki fonksiyonu fx'i y eşittir 1 etrafında döndürdüğüm zaman bulduğum hacimden, üstteki fonksiyonu, G x y eşittir bir etrafında döndürdüğüm zaman bulduğum hacmi çıkaracağım. Burada disk yöntemini kullanıyorum. Başka analiz videolarında disk yöntemini daha ayrıntılı, daha detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi f x bu eksen etrafında döndürüldüğünde oluşan hacmi bulalım. Bunun için bu hacmin ince dilimlerini gözümüzde canlandıralım. Şuraya çiziyorum. Bu uzunluk diskin yarıçapı. Şimdi diskin tamamını çizeyim. Bunu döndürürsek, bir disk oluştururuz, şöyle bir disk. Diskin derinliği içinse, metal bir paranın kenarını düşünün. Paranın derinliği şurada, sabit bir derinliktir, buna da dx diyelim. Şuradaki uzunluk. Metal paranın alanı nedir? Bu metal paranın alanı eşittir, pi çarpı paranın yarı çapının karesi. Peki, paranın yarı çapı nedir? Para'nın yarı çapı bu yüksekliktir. Şuradaki yükseklik. Peki o nedir? 1 eksi f(x). Bu yarı çapa eşit. Yarı çap buymuş. Buna göre para'nın yüzeyinin alanı eşittir pi çarpı yarı çapın karesi, yani pi çarpı 1 eksi f(x) karesi. Bu şuradaki mavi alan. Paranın hacmini bulmak için, bunu paranın derinliği ile çarparım. Yani dx ile. Bu cismin tamamının hacmini bulmak için, tüm bu hacimlerin toplamını alırız. Buradaki diski gördük. Şurada mesela başka bir disk olabilir. Şurada da başka bir disk. Bu disklerin tamamını, hepsini toplamak istiyorum. Hacim için x0'dan 1 bölü 2'ye giderken, pi çarpı 1 eksi fx'in karesi, Bunlar bu disklerin yüzey alanları, sonra da bunu her diskin derinliğiyle çarpıyorum. Bu ifade her diskin hacmini veriyor ve bunların hepsini topluyoruz. fx'i y eşittir bir etrafında döndürdüğümde oluşan hacim bu. Buraya dx yazmam lazım. Bu ifade ise her bir diskin hacmi. fx'i y eşittir bir etrafında döndürdüğüm zaman oluşan hacmi bulduk. Buna fx'in hacmi diyelim. Aynı mantığı kullanarak gx'i y eşittir bir etrafına döndürdüğüm zaman oluşan hacmi de bulabiliriz. Bu hacmi bulmak için 0'dan 1 bölü 2'ye pi çarpı 1 eksi gx'in karesi çarpı dx'in integralini alırız. 1 eksi gx diskin yarıçapıdır. Bizden istenen hacim rfx ile gx arasındaki bölge. Yani hacim bu iki hacim arasındaki fark. Bu dış hacimden içteki boş kısmı çıkaracağız. Bu bölgenin hacmi 0'dan 1 bölü 2'ye pi çarpı 1 eksi fx'in karesi dx'in integrali eksi 0'dan 1 bölü 2'ye pi çarpı 1 eksi gx'in karesi dx'in integralidir. Bu gayet geçerli bir cevaptır ama limitler ve integralin değişkeni aynı olduğu için sadeleştirebiliriz. pi çarpı sıfırdan 1 bölü 2'ye 1 eksi fx'in karesi eksi 1 eksi gx'in karesi bunun tamamı dx. Tabii sınavda yanıt verirken fx ve gx yerine eşit oldukları ifadeleri yazmanız iyi olur. Yani daha doğru bir cevabı şöyle verebilirsiniz. pi çarpı sıfırdan 1 bölü 2'ye 1 eksi 8 x küpün karesi eksi sinüs pi x'in karesi ve bunun tamamı çarpı dx'in integrali. Cevabımız bu. Sanıyorum neden çözümü istemediklerini sadece integrali kurmamızın yeterli olduğunu da anlamış oldunuz. Hoşçakalın.